İnsanlar bilmediklerinden korkar. Peki bilmediklerimizi nasıl öğrenebiliriz? Hatta neyi bilmediğimizi nereden bilebiliriz? Yolda yürürken yere yılan birini görünce ne yapmamız gerekir? Yemek yerken birden tıkanıp nefes alamayan birisinin hayatını nasıl kurtarabiliriz? Üstelik bunlar için tıp diplomasına sahip olmamız da gerekmez. Bunu sen de yapabilirsin. Ne yapacağımızı bilmemiz yeterli. Aniden başlayan bir semptom, yakınınızın size bahsettiği tıbbi bir durum, ortalığı kasıp kavuran ve etkisini sürdüren bir salgın. Bunların hepsi hakkında çok az bilgi sahibi olabildiğimiz ve karşılaştığımızda da bizi zorlayan ve çıkmaza sokan durumlar haline gelebilir. Çünkü az önce söylediğim gibi insan bilmediğinden korkar. Günümüzde merak edilen hemen her konuda bilgiyi internet ortamında bulmak mümkün. Peki bilginin doğruluğunu nasıl teyit edebiliriz? ya da doğru bir bilgi, doğru bir şekilde nasıl hayata uygulanabilir? Bu konuda gerçekten büyük bir açmaza düşebiliyor insan. Sevdiklerimiz, yakınlarımız, ailemiz söz konusu olduğunda biraz daha paniğe kapılıp, bilgi arayışını daha kontrolsüzce yapabiliyoruz. Üstelik etrafta o kadar çok yanlış bilgi ve uygulama var ki, hele sosyal medyada ve dizilerde gösterilen sağlıkla ilgili bilgi ve uygulamalar, doğrusunu bilen için kan dondurucu, bilmeyenler için ise yanlış bir yönlendirme olabiliyor. Bunun öne geçebilmenin yolu, güvenli kaynaklar bulmak ve insanların doğru bir şekilde bilgilendirilmesi. İşte biz de tam da bu endişe ve motivasyonla yola çıkıyoruz. Bu yol, herhangi bir tıp fakültesi yolu değil. Bu yolda bize katılmanız için herhangi bir tıbbi birikime ihtiyacınız yok. Yolun sonunda diploma da yok. Sizlere vücut makinesinin nasıl çalıştığı ve nasıl hasta olduğu hakkında tüyolar verecek, gündemde olan sağlık sorunlarından ve koruma yöntemlerinden bahsetmeye çalışacağız. Yanlış bilinenlerle birlikte mücadele edip doğrusunu öğrenmeye çalışacağız. Unutmayın, öğrenmenin yeri ve zamanı yoktur. Ne öğreneceğimizin kuralı ve sınırı da. Şimdi derin bir soluk alın ve keyfinize bakın. Çünkü serüven daha yeni başlıyor.